Düşün, en son ne zaman dostlarınla yüz yüze sohbet ettin? Tüketmek ve daha fazla tüketmek, insan yaşamının merkezi haline getirilmeye çalışılıyor. Bu durum bizleri ihtiyacımız olmayan şeyleri satın almaya mecbur bırakıyor. Son model televizyonlar, ışık hızında bilgisayarlar, ...ve bizleri boyun eğmeye mahkum eden, sözde akıllı telefonlar. Büyülerken, Etrafımızdan nice güzellikler geçiyor ve belki de kayboluyor. Artık sohbet meclisleri tek bir sesin olmadığı ıssız yerlere dönüştü. Yunus Emre Hazretleri şöyle söylüyor. Sohbetle parlar iman. Talip kazanır irfan. İnsanı arif yapan fesi hırkası değil. Oysa dinimizde ve kültürümüzde sohbetin ve hikaye etmenin önemi ne kadar büyük. Makineleri, şarzı hiç bitmeyecek manevi değerlerimize tercih etmek bizim suçumuz. Düşün. Dostlarınla en son ne zaman?